Bana sorarsan da bir insanın hayatındaki en önemli şey mutluluk olmalı. Yani daha bu yaştan bunlar oluyorsa bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Sen bunu nasıl görüyorsun? Ben mi abartıyorum? Mutlu ol diyoruz, biz mutlu değiliz. O yüzden öncelikle en önemli kavram biraz ters bile gelebilir kulaklara ama sizin mutluluğunuz çocuğun mutluğuna dair. Biraz o zaman ana babayı nasıl mutlu ederiz? Yani ebeveynin mutluluğu. Ya da mutsuzluğur neye bağlı? Aslında biraz da belki onu konuşmak lazım. Buradaki esas olan şu, aslında çocuğun üç ebeveyni vardır. Annesi, babası, annesiyle babasının arasında ilişki. Bu bir Budist rahibin öğrendiğin bir meditasyon fikrini hmm. Sabah uyandığın haline bak diyor, aynısını söylüyor, söylüyor. Adamların rutin Tabii biz Budist rahip olmadığımız için bizi kimse Aynı. dinlemiyor. Yani aklı iyi olabilir. <gülüyor> Abi eğitim meyitim. Bu arada bizim muhabbet de iyi gidiyor. Baya hem geri dönüşler alıyoruz dönüş hem şey falan. O açıdan da iyi bir şey olmuş. Ama benim bir derdim var. Yani üniversitede ben gençleri gördüm yıllarca. Benim çocuklar işte okullara gittikçe benimkileri ve diğerlerini gördüm. Şimdi etraftaki çocukları da çocuk kamplarından falan görüyorum. Senin bir anekdotun vardı yıllar biz seninle ilk tanıştığımız zamanlarda ben senden duydum galiba işte anne çocuğu okula getirince mutlu olsun soruyorsun o mutlu başarılı olsun diye. Biraz daha yapınca başarılı, başarılı mutlu olsun sonra sadece başarılı olsun diyordu ya. Mutluluk meselesi bir problem gibi gözüküyor. Yani çocuklar zaten daha belki bölümlerde de konuştuğumuz o artık serbest vakit diye bir şeyin olmaması Devamlı hayatlarına bir şeyin dolduruyor olması, sıkılamıyor olmalarından falan da bahsettik. Fakat abi bu kadar imkanın bu kadar bilmemden içerisinde çocuklara istediklerini verdiğinde de aslında çok mutlu olamadıklarını çok görüyorum. Yani bir mutluluk hali, nasıl diyelim ona bir tam Türkçesinde bilmiyorum İngilizce'de böyle joy dedikleri hayattan haz alma durumu var ya hey hey falan koşup oynayan mahalledeki o eski çocuk modeli yavaş yavaş gidiyor gibi bana sorarsan da bir insanın hayatındaki en önemli şey mutluluk olmalı yani daha bu yaştan bunlar oluyorsa bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Sen bunu nasıl görüyorsun? Ben mi abartıyorum? Ben çok çocukluğumu özledim <gülüyor> acaba? Yani bebeler mutlu mutsuz mu? Biraz bunu konuşalım aslında. Herhalde mutluluk hakkında en çok konuştuğumuz ve en az mutlu, mutlu olduğumuz bir dönemdeyiz. Böyle ilginç bir durum var. Ve zaten çağın, ne eksikse ona bağlı. Çağın en önemli şeylerden biri belki de bu yani. Sürekli bir şey hakkında konuşuyoruz o gittikçe daha büyük probleme dönüş. Yani sürekli mutlu çocuk yetiştirmek, mutlu çocuk yetiştirmek dünyanın en mutlu ülkesinde çocuklar nasıl yetiştiriliyor ve bir bir mutluluk formülü arıyoruz. Mutluluk formülü ararken de düşünsenize hayatını çocuğunun mutluluğuna adamış anne baba da mutsuz. Mutlu onun mutluluğu için seferber olmuş bir toplum olmasına rağmen çocuk da mutsuz. Yani bunun Formülü de hep aradığımız bir şey var ya, ya. Kadim kültürlere bir bakalım, kadim bakış açılarına bir dönelim. Ne sağlıyor bunu diye. Bir şeyin Aristonun e, Yudomania diye bir kavramı var. Yudomania diye bir kavram var. Yani mutluluk üzerine yazdığında nedir bu mutluluğu sağlayan diye o günlük hazların ötesinde bir iyi olma halinden bahsediyor. O zaman diyor hani hatta çocukların mutluluğunu da şöyle söylüyor. Aristo, mutluluk için biraz daha uzun yaşamak gerektiğiyle ilgili bir iddiası var. O daha uzun yaşamayla ilgili de şeyi söyleyen yani Çocuklar daha günlük hazların peşinde olduğu için daha derin mutluluğu yaşayamaz. Ha, o bilgelikle gelen mutluluktan, de bahsediyor. Gelen ha, mutluluktan evet. bahsediyor. Mutluluğunu formül olarak çocuğun gelecekteki olası başarısına endekslemiş bir anne babanın bugün mutlu olma şansı. Şu olursa. Evet. Çocuğun mutlu olacak. Ve gelecekteki ve bugünkü mutluluğunu çocuğun gelecekteki mutluluk umuduna bağlamış. Halbuki insanın en temel özelliği kendi karakter özelliğine kendine ait düşünebilmesi. Ve bir sürekli çocuğunun mutluluğunu öncelediği iddiasındaki bir ebeveyn grubuyla karşı karşıya istiyoruz. Abi yani ben beyinle ilgili bir şey biliyorsam yani en temel bildiğim şeylerden bir tanesi. İnsan beyni karşıdaki nasılsa ona göre oluyor. Hele bu ebeveyn çocuk gibi bir hiyerarşik bir ilişki de varsa arada. Çocuk onu taklit edecek yani neticede. Anne baba mutluluğu ona gösteremedikten sonra evet. çocuk neyi yapsın? Tam böyle. Bir şey yani düzü de, mutsuz biri ona sürekli mutlu olmasıyla ilgili etkinlik yapıyor ya da söylevde bulunuyor. Konuştuk yani üç kağıt yaparken gayet yanında rahatsın ama <gülüyor> çocuğa dürüstlük öğreniyorsun. Dürüstlük öyle. Bu da öyle. Tabii bir şey, tabii. Mutlu oluyoruz biz mutlu değiliz. O yüzden öncelikle... En önemli kavram biraz ters bile gelebilir kulaklara ama sizin mutluluğunuz çocuğun mutluluğundan da ayrı. Yani sen olduğun zaman o da oluyor evet, zaten. Evet, yani. sen olduğun zaman zaten o daha mutlu oluyor. Abi o zaman ben sorumu değiştireyim hazır yani. Yol yakınken çocuklar <gülüyor> çocukların suçu yokmuş. Evet. Anne babanın sonuçta bir mutsuzluğunu görüyoruz. Yani bu kendine yetmezlik devrinde devamlı bir şeyler yapma ihtiyacı. Biraz o zaman ana babayı nasıl mutlu ederiz? Yani ebeveynin mutluluğu, ya da mutluluğu neye bağlı? Aslında biraz da belki onu konuşmak lazım. Ya şöyle hani ebeveynin kişisel olarak ya da kişi olarak Ali'nin, Sinan'ın mutluluğu biraz kendi problemleri. Benim kendi cephemden birinci öncelikli ilgilendiğim yer değil, eğitimci olduğum için ben daha çok ebeveyn rolleriyle ilgileniyorum. Ebeveyn rolü olarak da şu, çok sevdiğim bir yaklaşım var. Ben eğitime totalde de hep bir bütüncül bakmaya da çalıştığım için şuna bakıyorum. Şimdi bir çocuğun ee, ebeveyni dediğimiz zaman anne babasından bahsediyoruz. Farklı ebeveynlik türlerde devreye girse de. Buradaki esas olan şu aslında çocuğun üç ebeveyni vardır. Annesi, babası, annesiyle babasının arasındaki ilişki. Yani evet. buradaki mutluluk ya da mutsuzluk aslında çocuk açısından çünkü insan ilişkide olarak mutlu olabilen bir varlık. Yani kendiyle ilişkisi, doğayla ilişkisi, başka insanlarla ilişkisi, ebeveyniyle ilişkisi. Yani insan İlişkiyle varlık kazanan bir canlı. Bunu kazanabiliyoruz için ilişkiye ihtiyacımız var. Onun da gözlediği şey ilişkisi. Şimdi ilişki bizde de o kadar yanlış anlaşılıyor ki mesela anne babanın kendi arasındaki ilişki. E biz boşandık ne olacak? Nasıl boşandığınız? Boşandıktan sonra nasıl ilişki kurduğunuz da önemli. Yeni Bunu bir ilişkimiz var. Bu yeni giderim. ilişkiyi nasıl kurduğunuz da önemli. Yani çocuk kişi olarak sizin ötenizde sizin aranızdaki ilişkiye bakıyor aslında. Ve biz... Hakikaten yani şahıs gibi. Tabii. Asıl bir şahıs ve en güçlü olanı hani. sıralamaya koyarsak annemi, babamı, ilişkimi diye ben ilişkiyi daha üste koyarım. Şimdi bizimkilere buradan bir selam yollayayım. Yani. Ben hatırlıyorum o kişiyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇lişki biçimini. Evet. Şimdi bu ilişki biçimini öncelikle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Durumumuz neyse. Öncelikle şunu bilelim. Eşlerden biri hayatta olmayabilir. Hala bir ilişki var. Geçmişimizle kurduğumuz ilişki. Onu kaybettiğimizde kabullenme biçimimiz. Aslında yani davranışlı gözlemleyici evet, ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü çocuk başka biriyle bir ilişki kurduğunda, yani öğretmeniyle bir ilişki kur ilişki içerisinde ve öğretmen ondan bir şey istiyor, yapamıyor kendini bir ifade etme biçimi var. Şimdi bunu kendinize dönün. Kendi ilişkinizde ne yapıyorsunuz? Sizin kabullenme biçiminiz, reddetme biçiminiz, bunu ifade etme biçiminiz, bunların hepsinin o da örneğin öğretmeniyle ilişkisinde. Şimdi bir çocuk Okulda çok saldırgan davranıyorsa evin içerisinde gizli ya da açık saldırganlık davranışları vardır. Bir yerden gelecek bu yani. Bu bir yerden gelecek. Siz bunu laf sokma olarak yapıyorsunuzdur bir gizli şiddet olarak eşinizle. O onu bilmediği için gizli tarafını daha açık haline getirir. Ya yani da pasif agresif davranıyorsunuz. Tam doğru doğru. Dönüştürüyordur. Şimdi mutluluğun en temel günlük hayattaki göstergelerinden biri bence sabah nasıl uyandığınız. Kesinlikle. Yani sabah nasıl uyandığınız aslında sizin hayata mutlu bakıp, bak. evet çok şükür bugün de uyandık diyebilecek bir duygudaysanız, o neşeyle uyanıyorsanız çocuklarınız da o neşeyle uyanıyorsanız. Bunu bu bir Budist rahiplerin öğrendiğim bir meditasyon tekniği abi aynı zamanda. Hmm. Sabah uyandığın haline bak diyor, aynı senin söylüyor. Adamlar rutiniymiş ama. Tabii biz Budist rahip olmadığımız için bizi kimse Aynen. dinlemiyor. Yani atli yolu bir <gülüyor> Tabii ya yani, doğaya kendine bakan her insan hangi kültürde olursa olsun finalde aynı yere geliyor. Ben bazen şeyi düşünüyorum seninle söyleşilerimize sonra bakıyorum. Millet şey diyecek ya bunlar hep aynı fikirde. E ben, ne olacak? E ne olacak ne yapalım şimdi aynı yollardan gidiyoruz. Aynı şeyleri arıyoruz. O aradığımız aynı şeyleri bu konuları biz daha önce de sohbet ettiğimiz için ya bunu bir de bir daha bir sohbet etsek kameralar önünde diyoruz. E doğal olarak anladığımız şey. Benim için de bu bir arge yani ama evet. yani sonuçta bir şey arıyorum yani. Sana bir şey kabul ettirmek değil evet. bir şey ya da ne bileyim farklı görüşüm yok. Mesela şurada her yaptığımız iş, konuşurken hatta buna bağlı olarak aklıma bir şey geldi. Ana babanın evet sabah nasıl uyandığı, kendini nasıl hissettiği arasındaki ilişki çok önemli. Ama mesela eğitimin kendisi ailenin bir mutsuzluk nedeni. Şu anda onu fark ediyorum. Evet. O çocuğun ya ne yaparsan yap abi eğitimin hangi seviyesinde olursa o, o çocuğun eksik olduğu bir yer var. Ve eğitim bununla uğraşıyor. Devamda senden onunla ilgili bir şey talebi var. Çocuğun matematik zayıf, çocuğun bilmem ne zayıf. Ya... Her şey iyi olan bir çocuk yok yani. Öyle bir çocuk yok. Hani çocuk işte nört olur, hafif otistik olur, bütün derslerden on çeker, hiç arkadaşı yok. İşte öyle sosyalliği <gülüyor> zayıf falan. Yani baş edilemez bir talepkar bir şey eğitim. E şimdi böyle bakınca da çocuğun hani eğitimde olmasından kaynaklı mutsuzluk da var bence. Tabii yani canım. Şimdi, bu da şimdi şöyle bir düşünün. Bir şey Ebeveynleri sabah çok şükür bugün de güneş doğdu. Ya yağmur ne güzel yağıyor gördün mü diye uyanan bir çocuğun. Okulda mutsuz olma ihtimali ben daha düşük görüyorum. Lanet olsun yine yağmur yağıyor diye başlayan bir sabahta devam ettiği okul o yapabilir? Yani, ebeveynlerin şeyleri hani sonuçlar üzerine uğraşması. Yani sen böyle söyleyince çocuğum bilmem ne yapıyor, çocuğum içine kaçtı çocuğum işte madde kullanıyor bilmem. İyi de yani bunun bir öncesi var, bir şey var. Bir yerden geliyor bu. Bir yani. yerden geliyor. Benimle konuşmuyor. Ta, benimle konuşmuyor. E sen herkesle konuşuyor musun? Yani, yani, sen şalteri kapatıyorsun. Sen, şöyle, sen şalteri kapatıyorsun. Nemrut bir suratla oturmuş evde televizyon izliyor ya da başka bir şey yapıyorsun. Niye? Çocuğum niye mutsuz değil? Yani o yüzden bu tarafı bir bırakalım. Hani çok klişe bir örnek ama uçağa bile biniyoruz diyor ki önce kendi oksijeniniz bir bak. O yüzden hani bu söyleşiyi dinleyen anne baba olursa ilk önerim şu. Çocuğum niye mutsuzu bir, bir kenara bırakın? Siz mutlu olursanız çocuğunuz zaten mutlu olur. Mesela bak biraz önce Eğitimin talepleri nedeniyle çocuğun durumu her halükarda bebeğini mutsuz ediyor ya bir şekilde rahatsız ediyor en azından, harekete geçmeye zorluyor. Mesela ben bunun bir ilacını biliyorum. Mesela ben yıllarca da bunu uygulayabildiğim için rahat anlatıyorum. E çocuğun Eksiyatçı yok, o çocuk öyle. Yani olduğu gibi kabul dediğimiz mesele var. Şimdi üzerinde çalışılması gereken bir şey, Sinan Canan söyledi diye bunu yapamıyorsun ki. Yani oturup mesela o çocuğun sana sürekli kötü tarafını dayayan bir sistem, şartlar bir şey varsa ya biraz da sen çocuğun iyi tarafına bakacaksın, Kendini acık o tarafa vereceksin, onunla acık meşgul olacaksın, o iyi tarafı. Değil evet. mi? Şimdi sen hiç bunu yapma, sürekli senden şu eksik, bu eksik yani birini alışverişsiz yetiştiriyorsun. Bu senin tasarladığın kamp kısmı da benim en sevdiğim bakış açısı. Yani i̇şte bu zaten biz o felsefeden evet. Yani. yani çocuk bir eve dönsün de ya anne baba ben o kadar güzel şeyler yapabiliyorum ki. Yargılanmadığım bir ortamda o kadar güzel şeyler yapabiliyorum. Biliyorsunuz bizim raporlara da annem evet. böyle tepki. Hadi ya bizim çocuk öyle şey böyle. falan. Sonra da dönünce diyorlar ki nasıl oldu çocuk 3-5 günde nasıl bu kadar değişti. Hayır benim gönderdiğim rapora baktıktan sonra sen çocuğa başka bakmaya evet. başladın. Çocuk ondan değişiyor. Mesela hakikaten evde şöyle en az 3-5 tanesi bana direkt geldi. Duydum ve konuştum evlerle. Rapordaki iddialarımız üzerine çocuğa şöyle dönüyor. Hakikaten öyle mi? <gülüyor> Yani bir şey keşfetmiş gibi gerçekten de keşfediyor. Çocuk da bir şey keşfediyor. Tabii. Yani bir iletişim kurmanın yeni bir yolu. Yeni bir yolu. Yani mutluluk şey. yine aynı konuya dönüyoruz ki mesele ne? Küçük şeylerden mutlu olabiliyor muyuz? Yani Çocuğumuzun yaptığı Bazı küçük şeylerden mutlu dönüyor evet, yani. Mutlu dönüyor. Çocuğumuzun yaptığı küçük şeylerden mutlu oluyoruz. Hayır. Biz hep bu ilişkiyi şöyle bakıyoruz. Çocuğumuza ben senin mutluluğun için koca bir hayatı feda ettim. Ya dünyanın en tehlikeli boşlandırması. Hatta bizim annelerimiz, babalarımız bence bu konuda daha sağlıklıydı. O şöyle diyordu mesela hani köyde falan oturursun işte Ali bak doktor olursan bize bakacaksın değil mi? Şimdi daha somut bir şey söylüyor aslında. Biraz yarı şaka yarı bizimki ben sen iyi bir doktor ol mutlu ol da başka hiçbir şey istemem. diyerek ona bıraktığımız mirasa bakar mısın? Yani şey kanlı miras mı diyor Örçer? Kanlı ve kara bir miras. Yani benim için feda edilmiş bir hayatın yükünü bana yüklemenin zorluğuna bakar mısın? Bütün hayatımı, saçımı süpürge evet. falan gibi. Yani. O yüzden de bütün hikayelerini, Türk filmlerinde falan, bütün kurgu neyin üzerine? Çocuğu için saçını süpürge etmiş bir anne. Şimdi artık saçını süpürge etmek falan çok köylüce gözüktüğü için daha entelektüel kavramlar. Kariyerimi. <gülüyor> Kariyerimi bıraktım. Kariyerimi şimdi. bıraktım. Sonra belki başka bir şey olur da burayla ilgili... Bir küçük bölüm anlatayım. Aslında çok isterim. Sonra bu konuda bir, bir bölüm de yapabiliriz. Yeni, şimdi helikopter ebeveynlik, kar sürüyücü ebeveynlik gibi şeyler var ya, bunların içerisinde ben artık yeni bir kavram buldum. Bir yerde tanık olduğum bir an bana bunu hissetti. Bir yerde de kullanılmış, ona da fark ettim. Şerpa ebeveynlik diyorlar. Şerpa mı? Şerpa. Şerpalar bu Himalaya dağlarına giden dağcılara eşlik eden köylüler var ya. <gülüyor> Hani dağın evet. tepesinde evet. mutlulukla ve zafer duygusu içerisinde bir insan görüyoruz biz. Arkada bütün yükü taşıyan, o dağın üstünde her gün koşan sırtında bütün yüküyle o şerpalar. Şerpaların fotoğrafını gördünüz mü? Mutsuzlar. Çok ciddi ölümlü kazaları yaşıyorlar. Ve düşünsenize Amerika'dan Türkiye'den gitmiş gencecik bir dağcı, o işte sosyal medyasında kendini nasıl göstereceğini Himalay Himalayalara da tırmanan en genç dağcı olacağım ilk kadın olacağım gibi bir şeyin peşindeyken onun bütün yükünü bir Şerpa taşıyor. Sırtında yüküyle birlikte şu fotoğrafı görünce bu kavram aklımda uyandı. Sırtında ağır bir yükle Atlas dergisinde bir Şerpa'nın fotoğrafını gördüm. İnanılmaz mutsuz. Bana sen de anlatınca bizim bir üniversite gezisinden çekilmiş fotoğraf geldi gözümden Evde duruyor albümünde. Fotoğrafta herkes coşmuş. Birisi böyle bir kederle bakıyor bizim şoför. <gülüyor> evet iş için orada hepimizin sorumluluğu sırtında biz coşarken öyle. Evet. Yani şöyle düşünsen o yolculuk değil mi çok önemli bir yolculuk Himalayalarda çıkmak onun en yağ ağır yükünü taşıyan grup en mutsuzlar. Bizim evet. ebeveynliğimiz de şu anda sherpa ebeveynlik ama işte orada sherpa'nın yanındaki dağcının gözü dağın zirvesinde sherpada değil. Evet. Çocuğun sorunu gözü sherpada. Ne, ne yapılması Süper. gerektiğini ondan öğren. Ondan öğrenelim. O büyük problem. Şimdi o yolculuğa yani ebeveynlik yolculuğumuzu bir keyif haline dönüştürelim. Yani finalde bir şey olacak, finalde olacak şey için bugün mutsuz olabiliriz. Hayır. Finalde bir şey olacak ne olacağını da bilmiyoruz. Yolculuğun her adımı keyifli miydi değil miydi? Abi senin için kendimi, kariyerimi feda ettim, saçımı süpürge ettim mesajının karşı tarafa gaz vermesini Halbuki verdiği tek mesaj var. Ebeveyn diyor ki çocuğa, ben bir birey olarak harcanabilirim ve sen de öyle Evet. Aslında verdiği bu mesaj... Değersizlik? Değersizlik ise abi. Bahsettiğim borç aslında böyle bir lanete tekabül ediyor. Yani çocuk sonuçta insanın harcanabilir bir şey olduğunu öyle. Halbuki her şeyiyle kabul edip, başarısızlığıyla dalga geçebilmek, mizah konusu yapabilmek, o kadar da önemli değil diyebilmek tam tersi bir mesaj veriyor. Yani biz bunu mesela günah gibi algılıyoruz ama Çocuk diyor ki ya ben bunlardan daha kıymetliyim. Yani bu eksikliklerden bilmem nereden daha önemliyim ve daha da büyük bir mesaj keşfettim şimdi konuşurken. Anne baba çocuğun eksikliği konusunda mutsuz ediliyor bugün. Sistem devamlı talepkar olduğu için. Ya anne baba bunu reddettiğinde, onlara rağmen mutlu olabildiğinde çocuğunun var olan durumuyla ilgili çocuk çok büyük bir silah elde etmiş oluyor hayata karşı. Bak Onların istediği gibi olmuyor ama onların hiç kafası bozulmuyor demek bunu ben de yapabilirim. Yani bu laneti bir nasıl mirasa çevirmek bile aslında mümkün. Daha evvel Mustafa Canla konuşurken gündeme gelen bir konu vardı. Bazı mevzular var durup hakikaten kendi başımıza düşünmemizi gerektiriyor. Yani Sinan Canla harika bir şeyler diyorlar. Herkes bunu anlıyor ama hiçbir şey değişmiyor. Niye? Anladığının üzerine durup da bir kardeşim ben burada neredeyim sorusunu soramıyoruz. O yüzden ona nefeslenme. Mesela kendi çocuğunu böyle sürekli başkalarıyla kıyaslama reflekslerini fark etme. Zihinde onları engelleme. O çocuğun iyi tarafını görme falan. Ama bunlar bayağı çaba isteyen şeyler. Kimisi fıtri yapıyor doğal. Ama öğreneceğiz abi bunu. Başka çalışıyor. Ve şöyle düşünsene. Mesela bir ara iyi öğretmenle ilgili konuştuk ya. İyi öğretmenin en önemli özelliği neşeli olması dedik. Çünkü çocuklar neşeli ve komik öğretmenleri seviyor. Şimdi çocuklar öğretmeni böyle seviyorsa nasıl anne baba istiyordur? Neşeli ve eğlenceli. Kendisi neşeli ve eğlenceli olmayan anne babalar okuldan neşeli ve eğlenceli öğretmenler Yani bizim yetişkinlik modelimiz neşeli değil. Biz buraya oturunca bile kasılıyoruz. Yani yan yanayken güldüğümüz kadar gülemiyoruz. Onu gülelim ve bir de şunu bilelim. Biz eğlenceliysek, neşeliysek çocuğumuz da eğlenceli ve neşeli. Biz mutluysak da çocuğumuz bu. Ez cümle ben bunun bir tek formülünü düşünüyorum. Mutlu bir ebeveynin her çocuğun hakkı. O, ağır oldu. Ama bir şey çağrıştırdım bana. Evet. Çok güzeldi ama sonunda bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> hani bir şeyi bozmasın. Mutsuzluğunun kendinden olduğunu fark etmeyen insanın da mutluluk istemeye hakkı yok. Ne kendisinden başkası. Evet. Ya bir bunu fark edeceğiz yani. O yüzden hepimizin aksı çok sağlam oldu lan Yalnız çıkış. Vallahi bunu gene yapalım.